Baş başa bırakıyorum, iyi eğlenceler Sivas! Senhor çekilmişim dur duruyor <Gülüyor> gelmiştim. Yine böyle muhteşem bir sevgi gösterisi yine böyle muhteşem bir misafirperverlikle karşılaşmıştım. Türkiye'nin ya da dünyanın neresine gidersek gidelim zaten binlerce şükür olsun sizin bu güzelliğinizle karşılaşıyoruz. Ama bugün bir başka güzelsiniz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz canlar. Bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı günlerden bir tanesi 4 Eylül Sivas Kongresi'nde çok önemli kararlar alındı. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüz için, silah arkadaşları için, şehitlerimiz için kocaman alkışlarınızı rica edeyim. Ve bütün isimsiz kahramanlar için Yüce milletimiz için kocaman bir alkış rica edeyim. Şahanesiniz. Ben çok duyguluyum. Gerçekten çok duygu yüklüyüm. Dokunsalar ağlayacak gibiyim. O kadar gelirken de gördüm, okudum, dinledim. Hatta gösterileri izledim, daha da çok etkilendim. O yüzden sizlerden tek bir isteğim var. Bu geceyi unutulmaz kılalım. Sivas'ın sesi ta İstanbul'a kadar, Antalya'ya kadar, Doğu'da Van'a kadar, Iğdır'a kadar, İzmir'e kadar her yere gitsin sesimiz. Bütün ülkemiz bu sevgiyle, bu coşkuyla çalkalarsın istiyorum. Hazır mıyız Sivas? Evet. Şahanesiniz. Şimdi güzel bir parça. Aynısınız. Buradan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz muhteşemsiniz Enerjiniz on numara Şimdi aramızda olan çok değerli büyüklerimiz var Onlara öncelikle teşekkürlerimizi sunalım Hem bizi yine bu muhteşem halkla buluşturdukları için Hem kültürümüze sahip çıktıkları için Vali Sayın Alim Barut ve Belediye Başkanı Sayın Sami Aydın Beyefendi'ye Kocaman beyefendilere kocaman kocaman alkışlar Teşekkürlerimizi sunuyoruz. <gülüyor> Birazdan tekrar konuşmaya başlayacağız. Canlar siz uzun saatlerdir böyle burada bekliyorsunuz özellikle öndekiler yer kapmak için. <gülüyor> Hakkınızı helal edin öncelikle. Peki yoruldunuz mu? Yoru arka taraf yoruldunuz mu? O zaman herkesin sesini gümbür gümbür duymak istiyorum bu eserde. Önce Orhan Gencebay için kocaman bir alkış olalım. Sonra beraber söyleyeceğiz, bakalım hangi sürpriz eser geliyor? We're oh, all göre burada 70 bin kişi varmış. Dolayısıyla 70 bin kişinin sesini duymak istiyorum. Gümbür gümbür. Hazır mıyız canlar? Ar arka taraf sesiniz gümbür gümbür gelsin. Aramızda mesafe olduğu için duyamıyorum. Burada birlikte olmamız aramızın az olması, mesafemizin az olması çok şahane olmuş. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim. Arkası gelmez. Arkası gelmez. Hey, hey, hey, hey. sevdadan yana bağrı yanık genç arkadaşlarım var mı? Of of sayın valim Sivas yanıyor farkında mısınız? Güzel kardeşlerimin bağrı yanıyor. Sevdadan, aşktan yanıyor. İnşallah diyelim ki o bağrı gönlü, sevda ateşiyle yanan genç arkadaşlarımız sizin içine olsun bu duamız. Herkes sevdiğine kavuşsun inşallah. Deriz ya kalp kalbe karşı derler diye işte öyle bir eser gelecek kalp kalbe karşı derler yalnız şahanesiniz genç arkadaşlarım mükemmelsiniz gümbür gümbür sesinizle enerjinizle bize de burada enerji katıyorsunuz şimdi beraber söylüyoruz bütün sevenler için söylüyoruz sevdiğini alanlar da söylesin bizimle haydi buyurun. <gülüyor> Senden arslan Güzeller güzeli canlarım, güzeller güzeli Sivaslılar. Ben konservatuvardayken Rahmetli Hocam'ın söylediğini sizlerle 4 sene önce paylaşmıştım. Ama aramızda duymayan, henüz buluşamadığımız güzellerim varsa eğer onlarla tekrar paylaşmak istiyorum ki Dedi ki evlat şu an okuduğun üniversitede ilim tahsil etmektesin, bir gün bu ilmin en zirve noktasında olabilirsin. Sesin, yeteneğinle belki sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bizi temsil eden bir sanatçı olabilirsin ama ilim tahsil etmiş olmak her şeyi halletmiş olmak demek değil. Çift kanatlı kuş düşün, bir kanadı ilimse bir kanadı maneviyat demişti. Ve bunun için bir söz söylemişti ki ilim irfan aradım kıldım talep. İlim irfan geride kaldı. İlla edep, illa edep. Şahanesiniz nasıl da biliyorsunuz. İşte sevgisiyle, saygısıyla, hoşgörüsüyle, edebiyle, birlik ve beraberliğiyle ne olursak olalım hangi Dilden, hangi, milletten, bütün dünya için söylüyorum. Olursa olsun, bizim milletimiz herkesi sevgiyle ve saygıyla bağrına basar. Yine büyüklerimden duyduğum bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle bir millet ki, savaştığında yaraladığı askerin yarasını sarıp da geçen bir millet. İşte böylesi dünyada yok. Ne mutlu böyle bir ecdada sahip olmak. Birliğimizi, dirliğimizi bilmek, birbirimize sahip çıkmak. Hiç kimseden, kimsenin kimseden bir farkı yok. Bunu bile bilmek. İnsanız en nihayetinde bir can taşıyoruz. Onu en iyi şekilde eğitmek, kendimizi eğitmek en doğrusu. İşte görüyorum ki benim Sivas'ımın güzelleri, Bunca saattir burada bekliyorlar. Çoğunluk genç arkadaşlarımdan oluşuyor ama en ufak bir tatsızlık yok. Sivas'ın güzelleri ve gençleri kendinizi kocaman bir alkışlar mısınız? Helal olsun size canlar! Bütün dünya gelsin görsün buradaki güzelliği, buradaki edebi. Buradaki misafirperverliği, buradaki birlik ve beraberliği herkes görsün. Arka taraf sizle dahil kocaman alkışlarınız gelsin ki bana daha da daha da şevklenelim. Helal olsun size. Şimdi vefasızlar için repertuarımızda vefasızlara göre de parçalar var. Rahmetli anneannem derdi ki yavrum gözünde yaş olan ya da yüreğinde sevgisi olan insandan korkmayacaksın derdi. Siz de sevin sonuna kadar sevin. Şimdiki parçayı da beraber söylüyoruz ve olanlar için. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazlık olmuş o gençler. <gülüyor> Senin elleri göreceğim. <Gülüyor> coşturuyorsunuz. Güzellerim benim. Yoruldunuz mu? Vay vay vay vay vay vay vay. Bu sesi saklamayın bak. Aramızda askere gidecek olan bu sene askere gidecek olan güzel kardeşlerim var mı acaba? Of of of. Hayırlı tezkereler almanız, hayırlarla gidip gelmeniz nasip olsun. Sizin şansınız şu an halihazırda hazırda vatani görevini yapmakta olan bütün Mehmetçiklerimize, doğalarımızı ve alkışlarımızı gönderelim, canlar! <gülüyor> ve Türkiye'nin, biliyor musunuz, Türkiye'nin neredeyse en kalabalık ekibi biziz diyebiliriz. Yani en kalabalık ekibine sahip olanlardan bir tanesiyiz diyebiliriz. Şefimiz İbrahim Türkiye yönetimindeki bu muhteşem orkestra, ne ve güzeller güzeli, vokal güzel, arkadaşlarım, güzel, değerli arkadaşlarım, değerli beyefendi. <gülüyor> Türkiye'nin en muhteşem insanları. Bu gece sizinle birlikteler. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Buyurun. Ve şimdi şefimiz İbrahim Şen Türkiye'den bir, bir biraz bir yüreğimizi dağılamasını rica edeceğim. edeceğim. Ama Al. o kadar içten bir yürek duyacaksınız, içten bir nave duyacaksınız ki alkışımı peşinen alıyorum bir branş için <gülüyor>